para maddenin dünyanın bir enerji birimidir yani enerjidir peki enerji ne yapar enerji güçtür güç üretir onun için parayla ilgili enerjileriniz Aslında bir taraftan da paranın gücüyle ilgili olan enerjilerle ilgilidir demek ki siz parayla buluşmak isterken Aslında paranın gücüyle buluşmak istediniz. Onun için belki bugüne kadar şimdi parayı istemeyen, parayı dışarıya koymak isteyen, paradan uzak durmak isteyen demek ki gücü dışarıya koymak istedi. Bakın. O zaman güç ile arası bozuk olanın parayla arası bozuk oldu. Peki ne demek bu? Yani diyelim ki annesiyle arası kötü olanın aslında ruhsal sistem ve eril sistemle de arasının bozuk olduğu ile ilgili buraya bir kavram koyacağız. Bu konular özellikle biz aydınlık ve karanlığın dansıyla ilgili çalışmamızda zaten birçok arkadaşlarımız belki dinliyor. Orada bunlara şahitliğini yapıyor. Şimdi demek ki parayla olan ilişkinin güç ile güç kavramıyla bir bağlantısı var. Şimdi burada arkadaşlar. Aynı zamanda para normalde ikinci çakrayla da bedende bağlantılıdır ama ikinci çakrayı besleyen kök çakra ve ikinci çakranın beslendiği yerde güç çakrası güç enerji merkezidir. Demek ki bir ve üçün arasındaki yani köklenme ve bağlanmayla güçlenme, irade ve iktidar sahibi olmanın arasındaki bağdır. Onun için... Şimdi gördüğünüzde zengin insanlar güçlüdür diye kafanıza bir çoğunuzun kavramlar oluştu. Yani bir insanın parası varsa o insan güçlüdür. O zaman ben güçlü olabilmek için para kazanmış olmak durumundayım. Öyleyse şunu soracağız. Niçin para kazanıyorsunuz değil mi? Bu önemli bir kavram. Ve şimdi bu parayla ilgili... Bir sürü şimdi daha tahtalarımıza da sorular vesaire şeyler hazırladık ama şimdi bizim bunlarla ilgili özellikle aile kodlarından aldığımız bazı bilgiler var. Yani her biriniz annenize babanıza bazı durumlar gördünüz ve seyrettiniz. Baktınız kiminizin babası çok zengindi, hayatınızı belki çok kolaylaştırdı, çok yumuşattı, bilmem ne yaptı. Kimisi böyle devam etti, kimisi orada iflas etti, kimisi hep kötüydü, kimisinin babası memurdu. Kimisinin babası çalışmıyordu, annesi çalışıyordu ve eve daha güçlü olarak annesi bakıyordu. Şimdi bunların her bir tanesinde seyrettiğiniz bu figürler sizin hayatınızdaki çeşitli alışverişlerde aslında çok önemli rol oynadı, rol modelliği yaptı. Yani orada gördüğünüz şimdi birçok kavramın hayatınızda nasıl etkileşim yaptıklarını şimdi madde madde görerek gideceğiz. Şimdi sizden bir şey daha yazmanızı istiyorum. İlk parayla temas halinizi yazmanızı istiyorum. Yani ilk olarak parayla ne zaman temas ettik? Para elinize ilk defa ne zaman geçti ve siz burada ne hissettiniz? Bunu böyle bir cümleyle yazın. Yazarken de ben daha böyle yumuşatarak devam edeceğim. Burada arkadaşlar o parayla ilgili dokunuşunuz, temasınızda bir hal, bir titreşim var. İlk hatırladınız. Kimisi 10 yaşını hatırlıyordur, kimisi 3 yaşını hatırlıyordur. Fark etmez. Ama o ilk parayla ilgili temas ettiğindeki halinle ilgili bir kelime yaz. Ve sonra... O ilk parayla ilgili temasının aldın o parayı ya da alamadın. Bunu yaz. Ben o parayı alabildim ya da alamadım. Öğrendiğin bakın burada çok önemli. Ve bundan sonra o para ile ne yaptın? Bakın. Şimdi ilk döllenme. O parayı nerede ve nasıl kullandın? Ve o paraya Şimdi, kullanım izdin var mıydı? Denetimli bir kullanım mı yaptın o parayı? Ya da özgürce gittin o parayı harcayabildin mi? Gerçekten canın istediği bir şey mi aldın? Yoksa anne babanın istediği bir şeyi mi alabildin? Harcarken korktun, kaybettin ya da onu biriktirmek mi istedin? O parayı alırken karşılığında bir şey yapma mecburiyetin var mıydı? Yani hani gel bir sarıl ki vereyim, beni mutlu et ki vereyim. Şunun karşılığında sana ben bu parayı vereyim. Ya da elimi öp ki vereyim değil mi? Eğer bayramlarda kazanılmış bir paraysa. Yani... Parayı alırken, parayı alma noktanız içerisinde nasıl bir kodlama yaptınız kendinize? Değil mi şimdi eğer hani el etek öpüp para alınacak kodun varsa, eğer ilk parayla temasında böyle bir şey öğrendiysen bunu not et. Çünkü bu şu anda senin bilgisayar kodlamalarından giriyoruz Ya da parayı aldın, gittin canının çok çektiği sevdiği bir şey aldın Bakın bazıları var ilk maaşına kadar hiç para almamış olabilir ya da herhangi birisi sana bir para uzattığında adı bayram seyran ev anne baba önemli değil burası o parayı almaya ya da almamaya olan direncini hatırla oraya bir duvar koydun mu almak rahatsız etti mi ya da onun ne işe yaradığını bilmeden kaybettin, saçtın, savurdun ya da biriktin, biriktirdin onu, birisi o birikimine geldi, aldı. Şimdi ben bu konuda kendimle ilgili bir örnek anlatmak istiyorum. Çok önemli bir kodlamamı bulmuştum. Şimdi özellikle e, ilkokul 5 ve ortaokul civarında e, babamdan aldığım haçlıkları biriktirir bir kumbaraya koyardım ve e, birinci döneminde yani ilk seferinde işte o zamanki parayla işte diyelim ki bir 650 TL bir param vardı. Ve ben bunu bir kumbaraya koymuştum. Ve kumbaramda kendimce emanette olan para o gün işte annemin bir eski arkadaşı geliyor ve işte diyor ki çok zor durumdayım, şöyledir, böyledir, bilmem ne falan. Annemin doğanında, yanında, cebinde herhangi bir şey yok. Para yok. Ne yapabilirim sana hemen yardımcı olmak için diyor. Ve benim kumbaramı patlatıyorlar. Benim kumbaramdaki parayı annem o gün işte arkadaşına veriyor. Şimdi benim yaşadığım bir deneyim bu. Ve ben yıllarca bir dişinin, bir kadının, maddenin benim kumbaramı patlatıp benden alacağı ile ilgili kod olduğunu hatırlayamadım. Ve yıllarca bununla ilgili onun için birçok belki dişisel işte diyelim ki e, dişi, kadın, madde, dünya bunlarla ilgili herhangi bir şeyin benim birikimlerime zarar verebileceği ile ilgili bir kodla hayatıma devam etmiştim. Ta ki orayı anlayıp Maddenin ve dişinin bu konuda benim iznimle ve o birikimlerime sahip çıkmadığım ya da şimdi birazdan başka şeyler de anlatacağım ki benim aslında o birikimle ne yapacağımı bilmememin sonucu olarak orada bir yokluğa girmiştim. Şimdi burada çok önemli bir bilgi karşınıza gelecek. Eğer siz Herhangi bir birikiminizin, herhangi bir kazancınızın nereye koyacağınızı, nereye katacağınızı ve onunla ne yapacağınızı bilememenin adı eşittir, fakirliktir arkadaşlar. O gün için Ünal o birikimini vermek durumunda kalmıştı. Ve bildiği şey şuydu ki geçmiş dişi planı onun birikimini alabilir zarar verebilir bakın şimdi belki birçoğunuzun geçmişte kumbaraları patlatıldı birikimlerine bir şeyler oldu ya da verdiği bir şey alamadı ama bunlar işte o çocukluk zamanlarında dönemlerinde çeşitli kodlamalar halinde sizde devam etmekte ama her birinin bir ihtiyaçla olduğunu hatırlayın yani orada aa annem böyle yaptı bak bana böyle fayda zarar verdi bilmem ne değil zaten Ünal'ın ihtiyacı buydu Evet annesi de o anda bir vicdani durum söz konusu olduğu için kendi vicdanını ama oğluna o anda tabii sormayarak, bunun iznini almayarak. Şimdi orada farklı bir durum var ama Ünal'ın da ne yapacağını bilmediği bir parayı dişi ve maddi suçlama ihtiyacından dolayı o gün parası annesi tarafından başka bir kişiye verilmiş ve kullanılmıştı. Şimdi sen de herhangi bir ilk kayıp, ilk diyelim ki herhangi bir yerden bir paranın alınması, cüzdanından bir şey alınması, birikimlerinin herhangi bir şekilde blok edilmesi ya da alınması ile ilgili ya da kumbarandan birisinin para alması ya da sana ait olan bir haçlığı alması ile ilgili bir deneyimin varsa şu anda hatırlayarak bununla ilgili bir cümle bir not al. Görüyorsunuz hani ruhsal çalışmamız ama teknik gayet parasal gayet, gayet duygusal ama emin olun ki çok ruhsal ve manevi alanlarla da bağlantılı güzel bir ilerleyişimiz olacak. Ve şimdi hani ilk harçlığını, ilk maaşını, ilk kazancını nerede kullandın? Şimdi gel oraya bakalım. Gittin ilk maaşını aldın. İlk harçlığını aldın. İlk birikimin ya da elindeki parayla ne aldığına bakalım. Şimdi o ilk Kazancın ve ilk parana Gidip ne aldığını yaz şu anda Gittim çanta aldım ayakkabı aldım ee, Yemek yedik Gittim anneme verdim babama verdim arkadaşlara yemek ısmarladım Değil mi bir sürü bir şeyler yaptı Ve bakın şimdi Bu yazdığınız odaklanın Çok enteresan şimdi şeyler çıkacak bu ilk yaptığınız, parayı ilk kullandığınız alanı şu anla kadar yapmaya devam ettiniz. Birçoğunuz, belki hepiniz. O gün gittin, bir kıyafete para aldın. Onun için hala en çok parayı kıyafete veriyorsundur. Gittin kendine yiyecek bilmem neler aldın. Şeker aldın. Tatlılara, şekerlere, tat alma şeylerine veriyorsundur. Gittin ilk maaşını hemen annene verdin. Hala geçmişe borç geçmişe para vermeye, eski ailendeki herhangi bir kişiye bakmaya devam ediyorsundur. Gittin kardeşine verdin, babana verdin. Getirdin hemen ilk şeyi diyelim ki maaşını, paranı kocana verdin. Karına verdin. Bunlarla ilgili devam ediyordur. Bakın. Şimdi burada nasıl bir frekans var ki bu devam ediyor değil mi? Birçoğunuz şu anda belki hani gördünüz ve gördüklerinizde şaşırıyorsunuz. Göremeyenler de bir daha baksınlar. Çünkü bazen insanın şuur şöyle yapıyor. Bunda bunun ne alakası var? Ben orada gittim işte sakız aldım. Şimdi burada işte paramın çoğunu yiyeceği yemeğe veriyorum. Ya da herhangi bir şeyin kısıtlanmasına, işte diyelim ki korkuyla o parayı alıp bir yere sakladın, hala bir şeyler saklamaya çalışıyorsun. O ilk mayanın, yani ilk kazancının, o ilk aldığın para senin ilk kazancın. İster bayram açlığın, ister aile üyelerinin aldığın bir para, hatta bulduğun bir para. O senin ilk mayandı. Ve o maya sayesinde sen, o olayın işte diyelim ki o yoğurt mu olacak? Kombuça mı olacak? İşte diyelim ki kefir mi olacak? Sirke mi olacak? İşte çok tatlı, lezzetli işte bir şeyler mi olacak? bozam mı olacak? İşte kararı o andaydı. Sen şu ana kadar, ona uyanana kadar. Ve o mayas şu ana kadar parayla olan ilişkini güden enerjilerden bir tanesiydi. Ama yine şunu diyoruz. Evet oydu da senin de o hali yaşamaya, o parayı o şekilde almana, kumbaranı patlattırmaya, bir şeyi verdiğinde geri alamamaya ihtiyacın vardı, muhtaçlığın vardı. <gülüyor> ve bazılarınız o ilk aldığı paraları ya da parayı daha çocukken önemsemeye ya da hiç önemsememeye ve sadece onu saçmaya ve savurmaya, odaklandınız ve bunu öğrendiniz, bunu bildiniz. Ya da annenizin ya da babanızın birbirleri için konuştuğu parayla ilgili konu ve kavramları direkt ben içeriye aldınız ve aldıklarınızı da aslında kendinize bir kader gibi yazdınız, kimisini benimsediniz ve hala benzer kodların devam etmesine, hatta yani bununla o kadar da bağlantısı yoktur. Yani yani süt alt tarafı ben biraz bilmem ne yaptım da yoğurt oldu. Yani ne alakası var? Bu yoğurt o süttü zannediyorsan değil işte. Şimdi buradaki bu mayayı ve bu mayaya ihtiyacımızı görmek çok önemli.